Merhaba arkadaşlar. Konuyu öğrenir öğrenmez hemen bir video çekmek istedim. Çünkü çok fazla insan havuz arayışında. Bu havuz derdi insanların ne anlamıyorum. Neyse konuya gelmeden önce güncel bilgileri Twitter'dan paylaşıyorum ve, ve Telegram adresimden de paylaşıyorum. Lütfen takipte kalın. Anlık güncellemeleri kaçırmayın. Hemen Koyun için şu an mevcutta olan pilot hakkında konuşmak istiyorum. Uzun araştırmalarım sonucunda şu an güncel olarak Hey Pilot diye bir tane Çin site var. Bu Çin siteyi çoğunuz pilot yapmak ile girip görmüşsünüzdür. Bu site size bir bağlantı için bir program indiriyor size ve indirdiği bu programın içerisinde arkadaşlar virüs var. Yani bu program bir trojen virüs taşıyor diye duydum. Araştırmalarım sonucunda çok ciddi bilgiler var. Yani sistem şu şekilde çalışıyor. Sizin bilgisayarınızı aslında bir nevi zombi bilgisayara çeviriyor. Bilgisayarınız arka planda size fark ettirmeden işlemler yapıyor. Bu bitcoin kazıyor olabilir. İşlemciniz de dediğim gibi kendisi özel farming yapıyor olabilir veya artık e, şifrenizi çalıyor olabilir, bilgilerinizi çalıyor olabilir. Şu an için belki sağlam gibi gözüküyor ama şurada bombayı patlatıyor. Sisteme kayıt olmak için yani havuzdan ücret alabilmek için neredeyse tüm bilgilerinizi giriyorsunuz. Yani bir nevi banka hesabınız olduğunu düşünün. Banka hesabınızın hem kimliğinizi, hem kimlik bilgilerinizi, hem de diğer şifrelerinizi falan vermiş oluyorsunuz. Çünkü sizden havuzdan para kazanabilmeniz için bunları istiyor. Bunların hiçbirisine gerek yok. Kesinlikle havuz sistemine falan kaydolmayın. Zaten ShiaCoin kendi sitesinde bir havuz üzerinde çalıştıklarını zaten duyurdu. Havuz üzerinde çalışıyorlar. Yani bize çok güncel sağlam güzel bir havuz getireceklerini küçük yatırımcıların da bunun üzerinden kazanç sağlayacaklarını bildirdiler zaten. Sitesinden açıklama kısmına bıraktığım linkten makaleyi okuyabilirsiniz. Ve şunu anlamıyorum ya herkesin bir havuz derdi var. Ya kardeşim havuz sana tamam mı 0.02 kazanç verecek. Yani bir Pastadan büyük bir pay almak varken niçin küçük pay için kendi bilgilerinizi risk atıyorsunuz gerek yok. Zaten şu an chia farming yaptığı ortam bir havuz zaten kendi havuzu zaten oradan kazanç sağlıyorsunuz ve ödeme kanıtlı zaten bir sürü video var oradan istediğiniz 3-4 tane ee, borsa var biliyorsunuz ChiaCoin'in satıldı. Oradan hemen cüzdanınıza gönderip dilediğiniz gibi bozdurup harcayabiliyorsunuz. İsterseniz Türk borsalarına bile çekebiliyorsunuz. Yani ekstra hayallere girip ekstra çok hızlı bir şekilde para kazanmak umuduyla bu tarz şeylere kesinlikle girmeyin. Hazır elinizdeki cüzdanınızdan olmayın. Çünkü bu tür sistemler güvenilir olmadığı için ilerleyen zamanlarda kardeşim biz gidiyoruz Allah'a emanet ol dediğinde ne yapacaksınız? Yani bu adamlar belki sizin diğer bilgilerinizi de paylaşıyor olabilir. Haberlerde falan illaki duyuyorsunuzdur. Birçok sistem hackleniyor. Yani geri geliyor adam çok büyük bir firmayı Apple'ı, Google'ı artık Facebook'u Twitter'ı, Instagram'ı biliyorsunuz hepsiyle ilgili haberler çıktı. Hepsi ekleniyor diye haberler çıktı ve herkesin bilgileri yayıldı. Ya kardeşim benim ne bilgim yayınlanacak şöyle böyle diye düşünmeyin. En basitinden cüzdanınız yayınlanıyor. Abi adam bütün kimlik bilgilerini falan şunu bunu yayınladıktan sonra zaten sen bankadan istediğin kadar para çekmeye çalış. Yani artık her şey online sisteme döndü. Ve insanlar şunun farkında değil aslında bu elektronik ortam aslında hackerlık çok çok daha gelişti. Yani biz farkında olmadan belki bilgisayarınızın üstündeki kameranın ışığı bile yanmadan sizi belki canlı bir şekilde izliyor adamlar. Yani bunu fark edemezsiniz. Çünkü hepsi yazılımlı olan bir şey. Adam oradan kodu değiştirir, çat kapatır ışığını, senin haberin bile olmaz. Zaten bu konuya hakim olan insanların çoğu kamerasının üstüne bant yapıştırıyor. İllaki bir yerde görmüşsünüzdür. Neyse konuyu topalamak istiyorum. Arkadaşlar resmi havuz açıklanana kadar kesinlikle hiçbir havuza bilgilerinizi vermeyin. Hazır elinizdeki kazandığını şiak oyunlardan olabilirsiniz. 3-5 kuruş erken kazanacağım diye... Cebinizdeki paradan olmayın Twitter ve Telegram adreslerimi takip etmekten de kaçınmayın Orada güncel haberleri anlık bir şekilde paylaşıyorum Takıldığınız sorulara da elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum Bu arada Twitter'dan mesaj yazan arkadaşlara şunu söylemek istiyorum Çok fazla DM'de mesaj var Yani e, ulaşamıyorum Yakın zamanda danışmanlık hizmeti vermeye başlayacağım Bu hizmet içerisinden de dilediğiniz tüm sorulara cevap vermiş olacağım Eğer bu videoyu şu an izliyorsanız belki yorum kısağınızı kısmına danışmanlık linkimi de koymuş olabilirim bu sistemi zaten birçok youtuber veya herhangi kullanıcıların çoğu kullanıyor çok basit ve güncel bir kullanım bir nevi e, canlı olarak benimle görüşüyorsunuz benden bilgi alıyorsunuz aldığınız bilgiler doğrultusunda ister sisteminizi kuruyorsunuz isterseniz başka şeyler yapıyorsunuz artık sizin sorularınıza göre ben cevap veriyorum yani benim videomun gelmesini beklememiş oluyorsunuz çok daha hızlı bir şekilde hizmet alıyorsunuz çok iyi bir şey olduğunu düşünüyorum Eksiklerim varsa lütfen düzeltin yorum kısmından bunu belirtin ben de insanın benim de eksiklerim olabilir. Çok daha güncel bilgilere ulaştım. Ben çok e, böyle faydalı bilgiler öğreniyorum falan diye düşünüyorsanız da lütfen e, Telegram üzerinden veya normal DM üzerinden mesaj olarak bana ulaşın. Elimden geldiği kadar sizi, sizi sisteme dahil etmeye çalışayım. Ve yakında 1 petabyte'lık sistem oluşturuyoruz. Bu e, ortalama şu an için sanırım Türkiye'nin en büyük sistemi. Ama hedefimiz İlk başta 1 petabyte, sonra 5 petabyte, sonra 10 petabyte ve üzeri. Buna da çok kısa zamanda ulaşacağız ama şu an çok fena derecede e, HDD ve SSD'lerde falan bu tedarik sıkıntılarımız var. Büyük şirketler ile görüşme yapıyoruz. Onlar da bunun biraz zaman alacağını söylüyor pandemiden dolayı. Bakalım hayırlısı. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi adresleri de takip edin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.